Şimdi sandviç yöntemi e, ilişkilerden daha çok konuşuyoruz. Yani karşı sevgilinizin veya eşinizin iki güzel özelliğini alıyorsunuz. Şimdi sandviç yapmak için iki kapak lazım. Evet. Yani sandviçin e, ortaya ekmek arası bir şey yapmak için iki güzel özelliğini alıyorsunuz. Diyelim ki eşiniz size sevgi gösterisinde bulunuyor. Bir de çiçek alıyor. Ama Doğum gününüzü kutlamıyor. Şimdi bana çiçek alıyorsun ama doğum günümü kutlamıyorsun derseniz o ama kendinden önceki olumluyu olumsuzlaştırıyor, yok sayıyor. Sıfır puan basıyorsunuz. Tamam. Çiçek aldı ama doğum günümü kutlamadın sıfır. Tamam. Hiçbir değeri yok. Karşı taraf mutsuz hissedecek ve sizi hiçbir zaman mutlu edemeyeceğini düşünecek. E, çünkü kendisine... Ee, ...bir yanlışından dolayı birçok doğrusuna sıfır basıldı. O zaman gelin bunu şöyle yapalım. İşte bana çiçek almandan çok mutlu oldum. Ve e, aynı mutluluğun devamı için... ...doğum günlerimin de kutlu, kutlanmasını istiyorum. Ve şu davranışından da çok mutlu oldum. Bakın hepsinde ve ve ve diye gittiği evet. için... Alıcıları açıldı. Bir daha bir toparlarsak o zaman. Birincisi neydi? Çiçek alınması. İkincisi neydi? İkincisini ne belirleyelim mesela? Ne olsun? Ee, sevgi gösterisi. Sevgi gösterisi. O zaman aşkım bana sevgi gösteri, göstermenden çok memnunum ve bu sevgi gösterilerini doğum günlerimde de kutlamalarda da bekliyorum ve ee, hele de bu çiçekler alıyorsun ya yani. ben mest oluyorum ya sana bayılıyorum dediğinde ne oldu? Ekmek <gülüyor> ara sandviç verdik. Onun da kalbi ruhu yedi onu. ikram ettik. Yanlışını söyledik. Ama çok ince bir frekansta. Çünkü hep olumlu gidiyor ya. Arada ve dediğimiz için bir öncekinin devamı zannediyor. Bizim savaşımız bilinçaltıyla. Yani bilinçaltındaki evet. o savunma Mekanizmalarını kırıp kişiye derdimizi anlatmaya çalışmak. Bunun da yolu sandviç ikram ederek, sıfırcı profesörlük yapmayarak, aşırı genellemelerden kaçınarak ve kişileri yaptıkları iyilik üstünde yakalamak. Evet. Ve amaları, keşkeleri lügattan çıkarmak, çıkarmak lazım. Ama illa kullanacağım diyenler oluyorsa onun da yolunu söyleyeyim. İşte doğum günümü kutlamadığını görüyorum ama bana çiçek alıyorsun o yeter. Bakın o bile kullanılabiliyor. Bu kelimeler bıçak gibidir. Bıçakla adam da doğrarsın, salata da yaparsın. E, tabii, e, o tabii. zaman biz tabii. dünyaya adam doğramaya, insanları suçüstü yapmaya gelmedik. Bunu yapacak, suçüstü yapacak merciler bellidir. İşte polisimiz... Jandarmamız, adliyeler bunun için var. Bizim işimiz, gücümüz insanları iyilik üstü yapmak. Hele bu sevgilimizse, hele akrabalarımızsa, yakınlarımızsa ne olur? Allah aşkına, vatan aşkına insanları iyilik üstü yakalayalım ki iyiliği yakalanan kişi pekişir. Yani yaptığı hizmetler pekişir takdir edilir takdir edildikçe pekişir pekiştikçe kalıcı hale gelir, gelir.